Cennetler. Cennetlerin hududunu bulamak ki. Cennet. Bu verildi sana şimdi. Bugün. Yarın bu cennet bu kadar durmaz. Yani insanoğlu veren cennet Dünya da ki ülke benzer. Cennetin hududu nedir? Sana verilen cennet, etesi gün veya etesi lahzada açılmıştır. Maşallah genişlemiştir. Maşallah. Etesi gün cennet Büyüklükte bunu geçer kaç milyon defa bu kalır bir evet nokta gibi aşar insana verlemu vet Allahu akbar ekber bu insanlıklar da dünyada uğraşıyor bu senidir bırakma onu ve bırak uğraşma. Ne uğraşırsın? Ne olacak? ne oturduğun sandalye, kürsi veya taht? Sana ne, ne getirecek? Hüt insan olduğu yerde. O bir baksana sen Allah'ın mülküne ve vaadi ne kadar bir vaatler var. Ne bakman ona? Ne orasın birbirinize ezersiniz, öldürürsünüz, zulmedersiniz ki Cenab-ı Hakk zulmer azul değildir. Ayıplar olsun size, ey başımız olanlar. Size en yüksek rütbe verdi, şükredersiniz Allah'ın kullarını gözletersiniz, memnun edersiniz. Siz aziyorsunuz. Yazıklar olsun size, kökünüz kesilsin.